Merhaba oyun severler, karşımızda yapımı 7 yıl süren bir oyun var. Evet yanlış duymadınız koskocaman 7 yıl. Peki neden mi? Hepsi biz oyun severlerin sınırsız aksiyon, göz alıcı grafikler ve tabi ki de gerçekçi bir oynanış için. Ve bu oyun Cyberpunk 2077. Be my man. Be you made it. You blowing up all over the news. Are you alone? I just want the money. You got the chip? All right, start her up, bug. Uh. Why don't you go to the bathroom? Wash up. We gonna be with you in a minute. Wow. Oh, come on, man. Your neck, it's a mess. While hotel security has yet to comment, we do know the suspect seems to have the scene. Combat mode. Go. Destination confirmed. That's what I'm talking about. All right, in and out, bitches. We're rich. Oh, we are going to the major leagues, Jacky! Jack? Oh Jack? shit. No, no, no, no, no. Okay, huh? get to a clinic now. Mr. Wells' condition is critical. Go. Immediate medical It's help me okay, is required. Just, just hold on. Just. Hey, hey, just think about all the good shit we're gonna have, huh? Oh, I'm sorry. chiefex every corporal cop in this city is gonna be blasting down these doors after what you and your psycho friend did we didn't need all this cock sucking attention damn it Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Cyberpunk 2077'nin hikayesi ve dünyası hakkında oyunun geçtiği dönemi ve ortamı tahmin etmek zor olmasa gerek. Ne de olsa Cyberpunk bir dünya var karşımızda. İnternetin ve teknolojinin hakim olduğu bu dünyada gelişmiş teknolojiye sahip araçlar, cihazlar ve tabii ki bol bol neon ışığı yer alıyor. Oyunun detayları resmi olarak açıklanmasa da E3 fuarında kapalı kapılar ardında 50 dakikalık oynanış sunumu yapıldı ve sunuma katılanlar sayesinde oyuna dair birçok detay su yüzüne çıktı. Oyunun başrolünde V adlı bir paralı asker yer alıyor ve para kazanmak için karanlık işlere bulaşıyor. Oyuna başlarken bizi karşılayacak karakter yaratma ekranı sayesinde bilgiyi istediğimiz gibi özelleştirmek mümkün olacak. Tabii ki de bu noktada en önemli detaylardan biri yapılacak tercihlerin oyunun hikayesine ve gidişatına etki edecek olması. Karakter yaratma seçenekleri arasında saç ve dövme gibi görsel detayların yanı sıra güç, zeka, refleks ve teknoloji gibi yetenek başlıkları da yer alacak. Cyberpunk 2077'de karakter yaratırken sabit bir sınıf seçimi yapmak gerekmeyecek. Oyunda dövüş odaklı solo, ekipman ve makine kullanımına yatkın teki ve hackerlık temelli nitrunner olmak üzere 3 farklı sınıf bulunacak. Oyunu oynadığımız süre boyunca yapacaklarımızsa karakterimizin bu 3 sınıf çatısı altında şekillenmesine vesile olacak. Yani kısacası tek bir sınıfa ait yeteneklere yönelmek yerine çok yönlü bir karaktere sahip olabileceğiz. Ve bence bu bir oyun için olmazsa olmaz bir şeydir. Oyun her ne kadar bir senaryoya sahip olsa da çizgisel olmayacak. Yani oyunun geçtiği Nice City'de özgürce hareket edebilecek ve kendi yolumuzu çizebileceğiz. Düşmanlarla karşılaştığımız zaman da farklı çözümler üretmek mümkün olacak. İstersek direkt silah kullanabilir, istersek problemleri konuşarak çözebilir, istersek de farklı düşmanları birbirlerine düşürebiliriz. Konuşmaktan bahsetmişken oyunda NPC'lerle diyalog haline girdiğimizde ekranda seçenekler belirecek. Ve konuşmalar sırasında yapacağımız tercihlerin elbette ki sonuçları olacak. Tıpkı The Walking Dead'te olduğu gibi seçenekler kendi elimizde olacak ve sonuçlarına katlanacağız. Oyundaki karakterimizin bir evi olacak. Ve bu evde çeşitli aktiviteler, etkinlikler düzenleyebileceğiz. Kıyafetlerimizi değiştirmek, bilgisayar kullanmak, cephanemize ulaşmak ve eğlenceli vakit geçirmek için arkadaşlarımızı davet etmek yapılabileceklerden sadece bazıları. Evden çıkıp kendimizi sokaklarına dağıtacağımız Nice City'de hem gece hem gündüz dönüşümü hem de değişken hava şartlarıyla etkileyici bir atmosfer sunacak. The Witcher serisinin geniş alana yayılan dünyasından ziyade Cyberpunk 2077 daha büyük bir haritaya sahip olacak. Uzun binaların yer aldığı Nice City'de toplam 6 bölgeye ayrılmış durumda. Birbirinden farklı atmosfere, yapıya ve kültüre sahip bölgeler arasında seyahat etmek için yürümek dışında araç kullanmak da mümkün olacak. Bu sırada düşmanlarla karşılaşırsak da araçlı silah kullanabileceğiz ve çatışmaya girebileceğiz. Peki bu Cyberpunk 2077'nin türü nedir? Bugüne kadar The Witcher üslemesiyle oyuncuların karşısına çıkan CD Projekt bunca yıllık tecrübesiyle açık dünya temalı RPG türünde tam anlamıyla uzmanlaşmış durumda. The Witcher serisinde Geralt'ı üçüncü şahıs bakış açısından bizleri gösteren yapımcılar yine RPG türünde olan Cyberpunk 2077'de ise oyunun dünyasını birinci şahıs kamera açısından sunacaklar. Bu tabii ki oyunun bir FPS olduğu anlamına gelmiyor. Ancak anlattıklarımdan anlayacağınız üzere oyunun shooting mekanikleri de bulunacak. Şu ana kadar paylaşılan bilgiler ışığında en basit ifadeyle oyunun This X ve The Witcher karışımı olduğunu söylemek mümkün. Kısacası oyun hakkında şunlar söylenebilir. Aslında basit bir hikaye. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Bu olayların sebebi ölümsüzlük çipi ile ilgili. Spoiler vermemek için daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Ölümsüzlük çipi demiştik. Bu teknolojiyi bulmak sizin göreviniz. Tüm hikaye bu teknolojinin etrafında dönüyor. Yapımcılar oyunun çıkışında çok oyunculuğu özelliğin olmayacağını da belirtti. Yani Cyberpunk 2077 basit bir hikayeyle geliyor. O hikayeyi güzel yapan şey ise bizim yön vermemiz oluyor. Evet oyun severler bugünlük de videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.